Bugünkü sistem okuttuğu insanlara kendi istediklerini mi sorgulatma hakkı veriyor? Sınırlandırdıkları yere kadar mı sorgulatma hakkı veriyor? Yoksa her şeyi sorgulayabilirsiniz mi diyor? Hiçbir sistem her şeyi sorgulatmaz. Demokrasi var o zaman bu memlekette? Müslümanlardan bahsettim. Siz mesela Müslüman mısınız? Arval, elhamdülillah. O zaman ikimizin farklı düşünmesi diye bir şey kesinlikle Kur'an'a göre olamaz. Allah size diyor ki yeryüzünü ben yarattıysam, gökyüzünü ben yarattıysam, bütün sizi de ben yarattıysam, donattıysam, çoluğunuzu çocuğunuzu ben veriyorsam, yiyeceğiniz, içeceğiniz her şeyi ben veriyorsam, gökten yağmuru partilerinizi indirmiyor. Yeryüzünden herhangi bir sebzenizi, meyvenizi, herhangi bir yiyeceğinizi partileriniz çıkarmıyor. Sisteminiz de çıkarmıyor ve bana muhalif olmasına rağmen siz onların peşine gidiyorsunuz, onları seçiyorsunuz ve onları başa getiriyorsunuz. Sizce böyle bir durumda, yani bunu Allah'ın u olarak da düşünebiliriz, bir başka bir insanla yapılan hainlik olarak da düşünebiliriz. Doğru bir şey mi? Şeriat değil mi? Suriye Arabistan? Bunlar şeriat değil mi? Pakistan. Bunlar nasıl bir şey? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir insan Müslüman olduğu zaman İslam'ı temsil etmez. İslam kendini temsil eden bir dindir. İslam'ın kendini temsil ettiği de iki tane kaynak vardır. Kur'an ve sünnettir. Siz Kur'an'ı okursunuz, İslam'ı o şekilde yargılarsınız. Yoksa bir Müslüman'ın yaptığı, Suudi Arabistan bugün Amerika ile işbirliği yapıyor, Amerika'nın finansmanlığını resmen yapıyor, Amerika'ya destek veriyor. Şimdi biz bu insanlara bakıp da şeriat kötüdür mü deriz? İslam mı önce, Türklük mü önce? Türklük önce. Adem Aleyhisselam ilk Müslümanlardan birisi. Adem'den daha önce bir Türk var mıydı? Kısım doğru dediğiniz bir şey bir kere evrensel olmalı. Yani bütün insanlara Evrensel olmalı değil mi? Kesinlikle evrensel. Mesela Allahu Teala'nın güneşi evrenseldir. Ya evrenselden kastınız nedir? Evrenselden kastım bütün dünyaya kapsayıcı mıdır? Kapsayıcıdır. Veyahut yağmurlar, bulutlar evrensel mi? Evrenseldir. Ya ya da havamız evrensel mi? Sen Allahu Teala bunları yaratmış mıdır? Yaratmıştır. Gökten indirdiği damlaları, yağmurları kabul ediyoruz. Şuradaki güneşi de kabul ediyoruz. Şu gökyüzündeki havayı da kabul ediyoruz. Ama gökyüzünden indirdiği o Kur'an'ı ne yap, ne ikmezse nefsimize uymaz dolayı reddetmeye başlıyoruz. Bunun için sebepler üretiyoruz. Ben şunu sormak istiyorum. Bugün demokrasi olan bir memlekette ya da laik dediği ve laiklik nedir? Bütün dinlere, ideolojilere eşit mesafededir. Peki niçin Türkçülüğe eşit mesafede değil de Türkiye Cumhuriyeti işte belediyelerinin üzerinde ne mutlu Türküm diyene yazıyor ya da Mustafa Kemal Atatürk'ün üstü niçin var ya da Kemalizm niçin okullarda öğretiliyor? Laiklik bütün her şeye eşit mesafede ise gerçek manada kendisine de eşit mesafede olacak ve insanlara Kemalizm ideolojisini dayatmayacak ya da ne mutlu Türküm sözünü dayatmayacak doğru mu? Yavuz Sultan Selim Türk Avrupalılara karşı mücadele etmiş. Anadolu'ya kimler geldi? Anadolu'nun kapısını kim açtı? Bağdat'ı mı Kim açtı size? Sultan alparslan açtı. Hayır size göre kim açtı? Kim? Tamam, Türk olabilir ama o Türkü o şeye getiren şey ne? Kudüs'ü kim aldı? Selahaddin Eyyubi aldı, doğru mu? E, tamam. Alım şimdi. Halinizden memnun musunuz? Halimizden memnun değiliz abi. Mesela sorunlarınız ne? Sorunlarımız herkesde olduğu gibi ekonomi. Ee, yeteri kadar iyi maaş alamıyoruz ve hatta alsak bile ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. Onun dışında açıkçası diye bir sorunumuz yok. Yani çünkü Türkiye'de geneldeki çoğu insanın en temel sorunu bu. Bu sorun çözüldüğü zaman diğerleri de zamanla çözülüyor zaten. Yani oku okumuyorsunuz anladığım. Ben üniversite mezunuyum. Ben öğretmenim, resim öğretmeniyim. Atandığınızı mı? Tamlamadım. Atama bekliyorum. Yani atama durumları da evet o da sıkıntılı. Yani e, yeterince bir kadro açılmıyor. Bize. Kontenjan açılmıyor. Bu kadar yıl okuyup da karşılığını görememekten mi pişmansınız yoksa okumaktan mı? Ya karşılığını görememekten tabii ki de pişman. Yani okumaktan pişman değilim. Yani Niye karş... pişman değilsiniz? Mesela okulda size verilen eğitimin değeri nedir? Size ne kattı? Yani ister istemez sosyalleşme açısından çok şey kattı. Yani sosyalleşmek bu... neyin üzerine sosyalleşmek? Mesela bugünkü sistemin razı olduğu şekilde mi sosyalleşmek? Yoksa Allah Subhanahu razı olduğu şekilde mi sosyalleşmek? Ya ülkenin yani devletimizin bize sunduğu imkanlarla sosyalleşebiliriz. Onun dışında yani ee, nasıl sosyalleşebiliriz? O, yani kendi imkanlarımızla, yani yurt dışına gidecek imkanımız olursa o şekilde olur. Hani e, genel kültür anlamında hani ev, evinizden ayrılıyorsunuz, Türkiye'yi tanıyorsunuz, yeni farklı insanlarla tanışıyorsunuz. Bunun o zaman eğitimle bir alakası olmadığını görüyor. Bazı sebepler, eğitim bir sebep. Evet, sebep oluyor yani. Bu zaman. Zaman eğitimin değerli olduğunu bize anlatamayız yani bu konu hakkında. Mesela bugünkü Türkiye'nin ya da rejimin insanlara öğrettiği eğitimin değerini neyle ölçeceğiz mesela ya da değerli olduğunu nasıl ispat edeceğiz? Yani bunu nasıl ispat edebiliriz? Yani şimdi eğitimin değerini... İlla yani şöyle, okuduktan sonra mezun oluyorsun, hemen işe giriyorsun, bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani şimdi okuduktan sonra biz mezun olduk, hani işe başladık, iyi bir para alıyoruz. Bu eğitimle alakalı bir şey değil. Eğitim, insana biraz entelektüel bir şey katmalı. Yani çünkü eğitim, eğitimin temel amacı budur. insanlara yani entelektüel açısından, çevreyi, kendisini, işte yaşadığı dünyayı tanıması açısından bir şey katmalı. Sorgulayan bir insan olması. Yani bir insan olmalı yani. Ama sorgulayan bir insan olması konusunda şöyle diyebiliriz. Bugünkü sistem okuttuğu insanlara kendi istediklerini mi sorgulatma hakkı veriyor sınırlandırdıkları yere kadar mı sorgulatma hakkı veriyor yoksa her şeyi sorgulayabilirsiniz mi diyor hiçbir sistem her şeyi sorgulatmaz yani ee... Nasıl demokrasi var o zaman bu memleket demokrasi var. tabii ki de yani bize sunulan imkanlar ölçüsünde bir demokrasi var yani yüzde yüzde bir demokrasi olduğunu yani bence mi? dünyanın hiçbir ülkesinde tabii Avrupa'ya baktığımızda da başka gelişmiş ülkelere baktığımızda belki bizden daha öndeler bu konuda ama bizim de ülkemizin yani yaşadığı çevre ee, bulunduğu pozisyon erbabında bize sunulan bazı imkanlar var yetersiz imkanlar kalitesiz bir eğitim var mıdır? Kesinlikle var. Ama yani e, maalesef bu şartlarda bir tatmin ol olamıyoruz. Yani tabii insanlar çok farklı görüşte. Muhtemelen siz de çok farklı görüştesiniz. Ben sizden çok farklı görüşte olabilirim. Tabii bunu herkesin bir ortak kabul edebileceği bir görüşte bir sistem sunmak kolay bir şey değil. Peki bizden üstün bir varlığın hepimizin üzerinde olduğunu kabul etmemize rağmen, Türkiye'nin çoğunluğu da bunu kabul ediyor ve onun adına Allah diyorlar. Böyle bir varlığın yeryüzüne indirdiği bir kitaba onu kabul eden ve onu reddetmeyen, onu inkar etmeyen insanlar olarak onun indirdiği kitaba hep birlikte bağlı kalmamız gerekli değil mi? Devlet de bunun içerisinde. Ya şimdi bu sizin düşüncenizle alakalı. Müslümanlardan bahsettim. Siz mesela Müslüman mısınız? Hanım, elhamdülillah. O zaman ikimizin farklı düşünmesi diye bir şey kesinlikle Kur'an'a göre olamaz. E, olamaz ancak hani sizin gibi düşünmüyor, düşünmeyen birçok insan var ülkede. Burada usul hatası yapıyoruz. Yani şöyle bir şey. Benim gibi düşünmek dediğimiz şey Kur'an ve sünnetin dışarısında, Kur'an'ın ve sünnetin herhangi bir kanun, kural belirlemediği şeyler olabilir. Ama benim bahsettiğim şeyler Mesela bugünkü rejim yapısı İslami bir rejim olması lazım. Bunu dinim belirliyor. Dinim istiyor. Maide 44. ayette. Allah diyor ki yer yüzünü ben yarattıysam, gökyüzünü ben yarattıysam, bütün sizi de ben yarattıysam, donattıysam, çoğalınızı, çocuğunuzu ben veriyorsam, yiyeceğiniz, içeceğiniz her şeyi ben veriyorsam, gökten yağmuru partileriniz indirmiyor. Yer yüzünden herhangi bir sebzenizi, meyvenizi, herhangi bir yiyeceğinizi partileriniz çıkarmıyor, sisteminiz de çıkarmıyor. Ve bana muhalif olmasına rağmen siz onların peşine gidiyorsunuz, onları seçiyorsunuz ve onları başa getiriyorsunuz. Siz böyle bir durumda yani bunu Allah hanımefendi olarak da düşün düşünebiliriz bir başka bir insanla yapılan hainlik olarak da düşünebiliriz doğru bir şey mi şimdi şöyle bir şey e, sizin düşünceniz tabii ki yani kendi inancınız doğrultusunda inancımız doğrultusunda bir şeyler söylüyorsunuz fakat şimdi e, biz neye inanıyoruz şimdi biz inandığımız şeyi gerçekten hani e, emrettiğimiz gibi emrettiği gibi yaşıyor muyuz yani helali haramı bilerek bunun ölçüsünde hareket ediyor muyuz şimdi bunları bir sorgulamamız lazım şimdi e, şimdi dünyada şeriatla yönetilen veya da hani sizin istediğiniz doğrultusunda hani, e, yönetilen ülkeler var. İslam ülkeleri var. Fakat bu İslam ülkelerinde e, şimdi sorsak hani e, o ülkenin rejimine sorsak biz de Kur'an'a göre ve hatta sünnete göre bir rejim oluşturduk ve ona göre yönetiyoruz. Fakat Türkiye çok farklı bir örnek. Yani eee Ben sizden bahsediyorum ama siz yani Allah Fana. Şöyle, şöyle. Şöyle mesela en başta şunu söyledik ya. Dediniz ki Allah'ın indirdiğine göre yaşamamız gerekli. Evet Allah'ın indirdiğine göre yaşamamızla beraber Allah'ın indirdiklerini de düşünce yapısı haline getirmemiz gerekli. Yani dava etmemiz lazım. Bir davalı ve davacının bir mahkemeye çıkıp da bu bana şu haksızlığı yaptı, bundan benim şu hakkımı alın der gibi yeryüzünde bu kitabı dava edip sizler Allah'ın hakkını gasp eden bir sistemsiniz ve Allah'ın istediklerini yapmıyorsunuz. Bundan dolayı sizleri desteklemiyoruz. Bundan dolayı Allah'ın istediği şekilde devlet yönetilmesi gerekti diye düşünce haline getirmemiz gerekli. Biz bunu yapıyor muyuz? Olan insanlar, Sizden bahsediyorum. Bunları tabii ki de yapmıyoruz ama şimdi bakın. Ama inanmadığımız zaman nasıl kendimize Müslüman olarak insanlara atfedeceğiz? Hayır, hayır. Şimdi inançlarla devletin yönetilmesini uygun bulmuyorum. Burada ayrıldınız ama. Şu an mesela Mesela bahsettiğiniz Ayrı. şeyde ayrılıyorsunuz. Şu an şöyle. Şimdi ben şimdi fikrimi size empoze etmiyorum. Yani siz belki ediyor olabilirsiniz ama ben etmiyorum. Ediyorsunuz demiyorum. Siz bu düşünceyi hani insanlara hani kabul ettirmek peşinde olabilirsiniz. Ben şuna inanan bir insanım bir Müslüman olarak. Yani dünya dünyanın çok geniş coğrafyalarında yani yaşayan Müslümanlar var, Müslüman ülkeleri var. Bunlar da şeriatla yönetiyorlar, yönetiliyorlar. Hangileri mesela? Mesela Filistin. Filistin Filistin şeriatla yönetilmeyen bir devlet. Filistin şeriatla yönetilmese bile halkı çoğu bizim gibi Müslüman. Bizim gibi Müslüman. Yani onlar da Müslüman. Bir inanca inanıyorlar, onların de devleti de hani e, şeriat olmasa bile. İran şeriat değil mi? Suriye, Arabistan, bunlar şeriat değil mi? Ghanistan, Pakistan, bunlar nasıl bir şey yönetiyorlar? Belki... Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir insan Müslüman olduğu zaman İslam'ı temsil etmez. İslam kendini temsil eden bir dindir. İslam'ın kendini temsil ettiği de iki tane kaynak vardır. Kur'an ve Sünnet'tir. Siz Kur'anı okursunuz, İslam'ı o şekilde yargılarsınız. Yoksa bir Müslümanın yaptığı, Suudi Arabistan bugün Amerika ile işbirliği yapıyor, Amerika'nın finansmanını resmen yapıyor, Amerika'ya destek veriyor. Şimdi biz bu insanlara bakıp da şeriat kötüdür mü deriz? Osmanlı Devleti şeriatla mı yönetildi? Çok hataları var. Öyle böyle hataları yok. Şeriatla yönetilmedi değil mi? Yani kısmi yani kısmi şeriat, şunu da vurgulamak istiyorum. Mesela Osmanlı'yı İslamcı bir devlet yapısı bilenler var, ama Ceddin de Neslin baban hep kahraman Türk milleti diyerek ırkçılığa insanları teşvik etti. Aslında bugünkü ne mutlu Türk'üm diyenin da bir kaynağı olduğunu görebiliyoruz. Şimdi sizin anlayışınız orada farklı. Şimdi ırkçılıktan şöyle bir şey var. Yani onu tamam ırkçılık olarak anlayabilirsiniz. Ama Değil mi? Kadim bir devlet olduğumuz için. Yani biz İslamiyet'ten önceden gelen Türkler olarak bir devlet olduğumuz için. İslam mı önce, Türklük mü önce? Türklük önce. Adem Aleyhisselam ilk Müslümanlardan birisi. Evet. Adem'den daha önce bir Türk var mıydı? Aa, ama o İslam adı altında değildi ki. Evet, Müslümandı. Hayır, Müslüman. Kur'an ona Müslüman diyor. İslam belki son, son din fakat... Demek ki kadimlik eğer ölçünüzse ilk başta İslam'ı bu memlekete getirmemiz yani, gerekli. Sayı ölçümse yine Müslüman evet. olduğunu söyleyen insanlar var bu memlekette. Oradaki Olaf manasını söylüyorum. Şimdi orada bizim Türklüğümüz çok eskiye dayandığı için, hatta Türklerin de hani bir peygamberlik, hani Oğuz, Kaan destanından bu yana gelen böyle farklı farklı rivayetler var. Oradaki amaç şu. Biz savaşçı bir millet olduğumuz için ve bizim genlerimizde milliyetçilik, işte barışçılık, dünyaya huzur getirme, adalet getirme, böyle bir amacımız, temel gayemiz olduğu için biz de Türkler olarak bir şekilde dünyaya huzur getirmeye çalıştık. Mazluma e, kol kanat germeye çalıştık. Tabii siz, sizin ne anladığınız hava Çünkü mesela Türklük mü değiştirir? Mesela şuradan kenara dönsem ileride belki bir tane Türk kadın satan bulabilirim. Türklük mü insanı değiştirir? Ama yoksa şey, şey, insanı şey, değiştiren şey ahlak mıdır? O ahlakın dayandığı kaynaklar mıdır? Düşüncenizde de olan yani sizin şu söylemlerinizde olan insanlar da başka insanlara tecavüz ediyor. Doğrudur, olabilir. Bugün Alamayın. Kemalistler'den de var mesela bahsettiğiniz ama bütün hepsini almayız değil mi? Alamayız. Ama ben, ben şunu söylemek istiyorum. Şu, şu, şöyle bir şey var. Kime güveneceğiz, Kimi şey yapacağız? Şimdi herkes farklı şey söylüyor. Siz mesela bu, tar, bu tarz söylemlerde bulunuyorsunuz. Mesela Allah kitap diyerek insanları kandıran bizim, bizim çevremizde bir sürü insan var. Yani. Doğruyu istismar edenler var diye biz doğrudan vaz mı geçeriz? Ya vazgeçmeyiz ama inançlarımızı devlet yönetimimize kattığımız zaman maalesef biz saf inancımızı veya da hani doğru bir bir şekilde devlet yönetimimizi elde edemediğim zaman olay çok farklı yerlere bürünüyor. Hükümetimiz mesela hani e, mesela İslamcı bir düşünce yapısına sahip diye düşünüyorum. Yani çünkü Cumhurbaşkanımız her çıktığında hani e, Peygamber Efendimizin ahlakından bahsediyor, sünnetlerden bahsediyor, ondan bahsediyor, şundan bahsediyor. Ama mesela hükümetimiz herhangi bir yanlış yaptığı zaman insanlar da şöyle bir şey uygun. Diyorlar ki ya adam ondan bahsediyor, şeyden bahsediyor ama bu yanlışa nasıl yanlış şey yapabilir? Çünkü insanların inançları bu sefer şey olmaya başlıyor. Yani inanç hakkında ön yargılar oluşmaya başlıyor olarak. Bir insan hata yaptığından dolayı biz doğru olan şeyi kenara bırakıp yanlışa devam etmemiz yanlış bir şey değil mi? Bakın sizin doğru dediğiniz bir şey bir kere evrensel olmalı. <gülüyor> yani bütün insanlara evrensel olmalı değil mi? Kesinlikle evrensel. Mesela Allah teala'nın güneşi evrensel mi? Ya evrenselden kastınız nedir? Evrenselden ne? bastım. Bütün dünyaya kapsayıcı mıdır? Kapsayıcıdır. Veyahut yağmurlar, bulutlar evrensel midir? Evrenseldir. Ya, ya da havamız evrensel midir? Evrenseldir. Allah subhanehu teala bunları yaratmış mıdır? Yaratmıştır. Bütün bunları kabul ediyoruz da Allah'ın damlayı, bir dakika bir bitireyim. Gökten indirdiği damlaları, yağmurları kabul ediyoruz. Deki güneşi de kabul ediyoruz. Şu gökyüzündeki havayı da kabul ediyoruz. Ama gökyüzünden indirdiği o Kur'an'ı ne yap, ne hikmetse nefsimize uymadığından dolayı reddetmeye başlıyoruz. Bunun için sebepler üretiyoruz. Bu bir Müslüman açısından kesinlikle ve kesinlikle kötü bir durum ve çelişkidir de. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Bugün demokrasi olan bir memlekette ya da laik dediği ve laiklik nedir? Bütün dinlere, ideolojilere eşit mesafededir. Peki niçin Türkçülüğe eşit mesafede değil de Türkiye Cumhuriyeti işte hediyelerinin üzerinde Nemut'u Türk'üm diyene yazıyor. Ya da farklı farklı okulların üzerinde Nemut'u Türk'üm diyene. Ya da Mustafa Kemal Atatürk'ün büstü niçin var? Ya da Kemalizm niçin okullarda öğretiliyor? Layıklık bütün her şeye eşit mesafede ise gerçek manada kendisine de eşit mesafede olacak ve insanlara Kemalizm ideolojisini dayatmayacak. Ya da Nemut'u Türk'üm sözünü dayatmayacak. Doğru mu? Şimdi şöyle bir şey var. Biz dediğim gibi, baş, sözüm başımdan dediğim gibi. Yani şimdi şöyle layıklık tamam. Herkese eşit mesafede bulunması gerekiyor. Belki geçmişimizde de bu düşünceye sahiplik fakat eşit mes mesafede de olmamış olabiliriz. Fakat şöyle bir şey var. Bizim geleneklerimiz var. Bizim yani çok bin yıldan öte geçmiş bir devlet geleneğimiz var. Türklüğümüz var. Şimdi bunu bir kenara koymamız gerekiyor. Şimdi bunu tamam. Laikiz ama bir insan ben, bir insan, kimse hiçbir devlet bir insana zorla hani e, şey yapamaz. Ol, Türkçe ol, bilmem ne ol. İnsan kabul etmiyor. İnsan kabul etmediği sürece hani onu e, uygun görmediği sürece hiç kimseye zor bir fikri dayatamasın. Ama bizim sadece anlattıklarımızı Aynen. akıl olarak biraz düşünelim. Şu an yanlış mı doğru mu diye sordum. Ne mutlu Türk'üm diyene kesinlikle doğru bir laz. Kesinlikle doğru bir laz. Almanya'da olsanız size ne mutlu Almanım dedettirseydiler doğru muydu? Bakın şöyle bir şey var. Doğru mu? Bir insan ne mutlu Türküm demek istemiyorsa demeyebilir. Ben ona bir şey diyemem. Ama bugün bile okullarda bunu dedettiriyorlar mesela. Ama Biz Türk çocuk. çocuğuyuz diyorlar. Kürt olana, Laz olanı, Sabalı bakın zaten Atatürk'ün de veyahutta şimdi o Türklükten ne anladığınıza bağlı. Bakın Türklük hiç de öyle yani insanlara çok bir zorluğu dayat da hani birbirine düşünmeye çalışan da asabiyet kavramını illa ortaya çıkan bir şey değildir. O zaman Diyarbakır'daki o Koğuş'ta Kürtlere yapılan işkenceler ne için yapıldı? Bunları yapanlar Türklü ve Türkçü kendilerini atfediyordu. Ne ile mesela alakası var? Türkçe konuş, çok konuş diye yazıyorlardı. Bunları bir cevaplandırırsanız. Bakın şu sözümü bir dikkatle ben delillerle kaynaklarla konuşuyorum. Türkçe konuş. Türkçe şey konuş, çok konuş diyorlar mesela. Bu nedir? Bakın. Türkçe konuşma diyor. Ya bakın şöyle bir şey var. Yasak olmuş olabilir. Şimdi o yanlış da olmuş olabilir. Onu da derinlemesine tartışmamız lazım. Ben burada bizim kadim bir geleneğimizden bahsediyorum ve İslam daha kadim. Türklük daha kadim. İlk insan Adem Aleyhisselam mı? İspatlayabilir misiniz onu? Bu sizin inkarınız olur. Hayır. Bak siz Hayır. Müslümansanız tamam. farklı Hayır. bir durum, ateistseniz farklı bir durum. Şu an inkarcı durumuna geliyorsunuz. Hayır. Türk olduğundan mı bahsediyorsunuz? Hayır, Türk olduğundan bahsetmiyorum. Müslüman olduğundan bahsediyorum. Hayır. Kadimlikse ölçü, onu alalım kadimlikte ölçü. Siz devlet yönetiminden bahsediyorsunuz. Bizim kadim bir devlet yönetimimiz var ve bu, bu devlet yönetimine de uzun yıllar sahip çıktığımız için buradayız. Ve buna inandığımız için buradayız. Osmanlı kendisini İslami bir devlet yönetimi kabullenmeseydi ne Osmanlı olabilirdi ne bugün belki biz Türklüğü bu kadar konuşabilirdik. Devletin Türklüğü de benimsedi. Tamam, Türklüğü de benimsedi ama neyin üzerinde benimsedi? Başta kim vardı? Hangi yönetim vardı? Siz bakın bunu ispatlayamazsınız ki. Yani Osmanlı Devleti, İslamiyeti benimsediği için buralara geldi diyorsunuz ya. Siz bunu nasıl ispat edeceksiniz? Ortada yani Türk milletini koruyan, muhafaza eden şey neydi? Bugüne kadar Fatih Sultan Mehmet'i İstanbul'a iten neydi? İslam inancıydı. İslam'ın cihad inancıydı. İslam'ın mücadele inancıydı. Şamanistler olduğu zamanlarda Türkler mesela hiç de o kadar izzetli değildi. Siz ona kalırsa yani... Araplardan dini öğrendiğimizde Araplar gibi yaşamadık ki yani Araplar gibi yaşamış olsaydık yani o saf İslam onların İslam anlayışıyla hatta sizin İslam anlayışıyla yaşamış olsaydık belki bu zararlara gelemeyecektik. Yani bizim Türklüğümüz hiç mi katkısı olmadı? Yani tamam, İslam İslam'ı kabul ettik, benimsedik. Peki Türklüğümüzün hiç mi şeyi olmadı? Türklerin Aa, Osmanlı'dan daha büyük bir evet. devleti oldu mu geçmişte? O zaman öyle soralım. Biz sadece Türklüğümüzle geldik diye diyoruz. Ben burada çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda. Katkılarından birisi nedir? Birlik ve beraberliğimiz. İnancımız... Türkler o, olarak mı? Bir dakika. Abi. Türkler, Kürtleri, Lazları, Çerkezleri, Boşnakları bir araya getirtebilir mi? Fatih evet. Sultan Mehmet kendisini Müslüman olarak tanıtıyordu ve halife olarak tanıtıyordu. Bundan dolayı da kendisine Müslüman diyenler onun sözüne katiyen ve katiyen isyan etmiyorlardı, itaat ediyorlardı. Ben size diyorum ki bak ben şurada kendi fikrimi söyleyeyim. Biz burada ortak bir görüşte buluşmalıyız. Yani bunun adı İslam olmak zorunda değil. Bu inkarcılığa da girmez. Belkisi inkarcılığa girmiş olabilir. Zaten İslamiyet bize ne diyor? Ortak bir görüşte ol. Yani... E İlilik olun diyor the yeah beraber olun birlik olun İslam üzere yani birlik dışlamayın, olun dışlamayın dışlamayın evrensel bir şeyden bahsediyorum biz ortak bir çatıda farklı fikirlerde de olsak da farklı inançlarda olsak da birleşmediğimiz sürece bir şeylere bir insana farklı şeyi dayatara yani farklı bir dini inancı ideolojiyi dayatarak hiçbir şekilde yol alamayız bakın bunun bedelini kaç defa ödedik gitmez bakın ben size genel bir şey söylüyorum yani illa İslam'da bu vardır yoktur İslam'da yoktur varsa da olmamalı yani eğer insanlar size ne dediniz yani bunu İslam'a değil bizi yönetenlere hatta İslam kisvesi altında İslam'ı kullanan kişilere bunlar mal edebiliriz ama İslam'a mal etmeyiz. Doğru mu? Tamam. Ben de diyorum ki evet İslam'a mal etmeyelim ama biz ortak bir görüş altında toplanalım. Ortak sistemimizi fikir aylıkları olsa bile konuşarak çözelim. Bunun için ne mutlu Türk'ümü kaldırmanız gerekli o zaman. Ortak evet, fikirse herkesin bir olduğu bir fikir olması ben, lazım. Ben, doğru mu? Ben, ben de diyorum ki ben bir Türk olarak Nemutlu Türk'üm olarak bunu söylüyorum. Söylemek istemeyen de söylemesi kardeşim. Ama devlet kademelerinde varlığından bahsediyoruz. Doğru mu? Tamam kaldırılsın. Ya bakın bu Nemutlu Türk'üm olayı çok başka bir şey. Nasıl bir şey öğrenelim? Ben bunu size anlattım ya ben bunu size anlattım. Bunu anlatmam için yani daha çok konuşmamız, oturmamız lazım. Özelliği ne mesela? Yani Türkçülüğün şöyle... özelliği ne? Türklerin özelliği ne? Kürtlerden farkına, üstünlüğüne ki ne mutlu kürdüm diyeni yok da ne mutlu Türk'üm diyene var. Ne mutlu kürdüm diyene çok var. Ondan bahsetmiyorum. Tabela olarak asmaktan bahsediyorum. Tabela olmak burası Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti dışında hiçbir şeyi asması tabii ki de yanlış. Çünkü yani biz tek devletiz, tek milletiz ve Türklüğümüze borçluyuz bir nevi. İslam'a da borçluyuz. Türklüğümüze de borçluyuz. Çünkü bizim kadim bir devlet anlayışımız var ve bu kadim devlet anlayışımızın bize karşı getirdiği bazı özellikler var. Zamanında yanlış yaptık mı, yaptık. Ama buralara gelmemizde ikisi var. O et. Peki söyler misiniz? Ta Sultan Arparslan'dan bu yana. Ta... Neyi? Etkisini söyleyin. Yani Türkçülüğün etkisini bir örneklendirin Ama ya da tarihsel olarak söyleyin. İperyalist kuvvetler ya bugünkü Avrupalılar olsun, Haçlılar olsun onlara karşı dik durmaz. Onlar... Bunu bir Kürt de yapar, bir Laz da yapar bunu. Bunu daha çok Türk yapmış. Bunu neye görüyorsunuz? Tarihte bakın az önce siz Fatih Sultan Mehmet'i, Fatih Sultan Mehmet kim? Türk değil mi? Yani cihat anlayışı İslamiyet'ten farklı olsa bile eskiden beri gelmiyor muydu? Hayır yani, bakın yani. bahsettiğiniz illetler, sebepler başka yırkların üzerinde de var. Yavuz Sultan Selim Türk. Haçlılar karşı Mücadele yani Avrupalılara karşı mücadele etmiş. Anadolu'ya kimler girdi? Anadolu'ya kimler girdi? Anadolu'nun kapısını kim açtı? Alparsan Sultan Alparslan mı? Kim açtı size? Göre? Sultan Alparslan'la açtı. Hayır size göre kim açtı? Kim tamam. Abi? Türk olabilir ama o Türkü o şeye diyorum, getiren şeyine Kudüsü kim aldı? Selahaddin Yüba aldı. Doğru mu? O da Kürt. E, tamam. Ne yapalım şimdi? E, tamam. E, ben size diyorum ki bizim kadim bir anlayışımız var bu kadim anlayışımızın etkisiyle buraya geldik diyorum. Siz değerini soruyorsunuz diyorsunuz ya gün Ben size bakın söyledim zaten ben size, Cumhuriyet Bayramı'ydı diyorum. Bu zamana kadar zaten bunu öğrenemeyen bir insan. Bu saatten sonrası da öğrenmesi hiç beklenemez. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkürle konuştuğunuz için.